Hayatımız Arapça YouTube kanalında Arapça öğretimine katkıda bulunmak niyetiyle hazırlandığı hazırladığımız Arapça okuma serisinin bugünkü bölümüne başlıyoruz. Ney eşliğinde? Kaldığımız yerde Fesadlaka iki prens ve bir prenses kendilerine kıskanan halaların peşinde. Ormana yürüyüş yapmışlardı. O yürüyüşün sonunda yorgun düşen küçük çocuklar halalarının kurduğu tuzahtan habersiz ağacın altında uyuma durumu hasılacak. فَصَدَّقَ inandı el etfalu çocuklar. Tıflun tıflani etfal. Çocuklar, ma o şeye inandı nedir? Kaletü dediği, ammetühüm, halalarının, halalarının dediği şeye çocuklar inandı. Ve eta'u, eta'a, eta'a, eta'u, itaat ettiler. Emrehe, emrini ne yaptılar? Ne yaptılar? İtaat ettiler, emrine itaat ettiler. He halaya gidiyor. Ve ve dinlediler ile e a sözlerini. Yani halalarının sözlerine kulak verdiler. Ya yani da tabir caizse itaat ettiler, uydular anlamında. Ve Bakın ve hep ve ve ve bunlar hep atıf var arkadaşlar. Yani ve, ve, ve Türkçedeki ve'ler. Ve, iki olay arasında kısa bir zaman geçtiğini belirten yine bir atıf Evet. Ve nâ mucemî'en topluca uyudular. Uy yattılar. Tehte altında. Tehte altında. Fevka üstünde. Emame önünde. Halfe arkasında. Tehte şecereti. Tehte şecereti. Ağacın altında uydular. Fil gâbeti. Nerede? Ormanda. <gülüyor> Li şiddeti ta'bihim. Li şiddeti ta'bihim. Li şiddeti, şiddetinden, fazlalığından. Nedir? taabihim? yorgunluklarının şiddetinden. Min tuli rehleti. Yolculuğun uzunluğundan. Ve kesretil meşi Ve çokça yürümekten. Küçük çocuklar, iki prens, bir prenses, nedir? Yolculuğun uzun olması ve yürüyüşün çok olmasından dolayı e, nedir? Ağacın altında uydular. Ve zannü, ve zannettiler ki enne ammetehüm halaları setecilisu, oturacak Oturacak. Nerede? Bi canibihim yanlarında. Cempun yan demek. Bi canibihim yanlarında oturacak. Lite harusehum onları korumak için. Haris bekçi demek. Bekleyen demek. Ve hum ne imun. Onlar uykudayken bu hal cümlesi. Onlar uykudayken onları korumak için halaların kendilerinin yanında oturacaklarını oturacağını zannettiler. Ve sonra, sonra enamel atfalı çocuklar uyduktan sonra çocuklar uyduktan sonra ve teekkedet ve emin oldu elamet hala. Yani min nevmihim, uyduklarımdan emin oldu. Hala, uyduklarından, çocuklar uyduklardan emin olduk, oldu. Ondan sonra, tüm onları bıraktı. Terketti. Vahdehüm, tek başlarına, yalnız olarak, tehteşşecereti, ağacın altında tek başlarına bıraktı. Ne imine uyur halde. Bu da hal. Nasıl bıraktı? Ne imin. Ne imun, ne imin. Haller, durum bildiren zarf yani. Nasıl bıraktı? Uyur vaziyette. Uyur vaziyette. <gülüyor> Hatta ta ki te'tiye gelsin el hayvanatü Hayvanlar, el muftarisatu yırtıcı hayvanlar, vahşi hayvanlar gelsin diye bil gabe'ti ormandaki yırtıcı vahşi hayvanlar gelsin de li onları öldürsün diye. Yani onları uyur vaziyette bıraktı ki ormandaki vahşi hayvanlar gelsin onları öldürsün. Hamd'ezin sevgili çocuklar. Evet. Li en çünkü onlar cigaron, onlar küçüktür. Cigaron küçük, kibarun, büyük. Le yastatigune Güçleri yoktur, taşkatlar yoktur, istihalar yoktur. E savunmaya, savunmaya güçler yoktur. An enfusihim kendilerini savunacak güçleri yoktur. Çünkü onlar küçüktürler. Ve leysa ve değildir. Ma'hum beraberlerinde de yoktur. Men yahrusuhum onları koruyacak kimse de beraberlerinde yoktur. Yani onlarla birlikte onları koruyacak muhafızları, özel güvenlikçileri filan da yoktur. وَرَجَعَتِ الْعَمَّةُ وَرَجَعَتِ döndü el ammetu hala es şeriretu şirretli kötü vahdehe tek başına ilal kasri saraya şerir kötü hala tek başına ne yaptı kasra saraya başkanlık konutuna ne yaptı döndü Vehiye ve o mesrureün sevinçlidir. Niye kıskandı çocuklardan kurtuldu Valem yeşur kimse hissetmedi Bihe onu ehhadün ölem yeşur hissetmedi Bihe onu onu ehhadün herhangi bir kimse en derucu dönüşü esnasında da kimsenin dikkatini çekmedi, hissetmedi kimse. Ve lem yaraha ve kimse ve görmedi ehadun kimse görmedi. <gülüyor> Heineme esnasında ehazet Aldığı esnada ehaze almaktır. El <gülüyor> Al etfaale çocukları aldığı esnada da kimse onu görmedi. El <gülüyor> mesakine <gülüyor> miskinleri yani miskin çocukları da götürdüğünde de kimse onu görmedi. Ve haracet ve çıktı bihim onlarla ilal gabeti Ya yani onları, garip çocukları alıp da ormana çıktığını da kimse ne yapmadı? Görmedi. ilal gabeti orman. Evet. Felemme vaktaki ete geldiği vakit... Kelime ete, geldiğinde, geldiği vakit, mev'idul gada'i, öğlen yemeği zamanı, yani öğlen yemeği zamanı geldiğinde, hadara el-melikü, hadara geldi, el-melikü kral, velem yahdur il-etfalu, çocuklar gelmedi, çocuklar görünmedi, nerede? minel hadikati, farktan çocuklar gelmedi, çocuklar gelmedi, yani kral geldi ama çocuklar parktan gelmedi. Litenaul-tı'ami <gülüyor> Yemeği yemek için ma'abihim babalarıyla birlikte. Kel'adeti <gülüyor> adet olduğu üzere ya yani sürekli bu çocuklar babalarıyla birlikte yemek yemeye can atarken bugün hiç kimse hiçbir çocuk gelmedi. Ve <gülüyor> ahade başladı. el <gülüyor> hizmetler, görevler yap hasune aramaya. Bakın dedi ki e, e baş aldı ama bir başka fiili muzari kullanılırsa yardımcı fiil anlamı alır ve başlamak ifade eder. Ehaze burada aldı değil ve akhad al-hadamu anhum hizmetler onları aramaya başladı. anhum onları Belem Onları bulmadılar. Lem bir imzaarin başına geliyor. Sonunu cezmediyor burada bir nun vardı aslında. Nun düşüyor ve manası olumsuz maddi çeviriyor. Fi eyi herhangi bir yerde, bir kasrı sarayda, evvel hadikati parkta. Ya yani parkta veya sarayda tüm aramalara rağmen onları ne yapmadılar? Bulamadılar. One teşere yayıldı El-Haresu muhafızlar lil-behfi aramak için anhum onlar fil-medineti şehirde onlar aramak için de görevler ne yapıldı? Dağıldı. Felem <gülüyor> yecidû bulmadılar eheden bir kimseyi minhum. Onlardan bir kimseyi de ne yapmadılar? Aramalara rağmen bulmadılar. Felem. Bakın. Lem, lem. Buradaki fe, dedik, iki olay arasında kısa zaman geçtiğini aradılar ama bulmadılar. Ve harace ve çıktı elmelikü kral ve uzerâühü ve vezirleri ve müsteşaruhu ve Danışmanları, müsteşarları. Müsteşar demek danışılan, akıl sorulan kişi. Müsteşaruhu. Yani elmenik ve uzara'uhu ve müsteşaruhu. Ya burada e, onun müsteşarları, onun vezirleri. Karaca ve cunuduhu, ve orduları ve muhibbuhu ve sevenleri lil lilbehfi aramak için Anil Emirini iki prensi vel emireti ve prensesi fi kulli her şehirde. Min el biladi şehirlerden her şehirde. El qaribeti yakın vel ve uzak. Uzak, yakın tüm şehirlerde yani her şehirde yakın ve uzak şehirlerde her şeyde ne yapmaya başladılar aramaya başladılar. Bi kulli her şehirde onları aramaya başladılar. Nasıl şehir? Minel biladi şehirlerden al qaribe vel ba'ide. Qarib yakın, ba'id uzak. Evet. Ve racu döndüler cem'an hepsi bir gayri faidah. Faydasız. Yani sonuçsuz. Bi gayri faidah. Faidetün fayda, yarar, bir gayri fayda, faydasız, sonuçsuz. Evet, وَلَمْ Yarif Bilmedi, اَحَدٌ Bir kimse, lehum مَكَانًا Onların mekanını. Yani hiç kimse de, onların mekanını bilemedi. وَلَمْ يَعْرِفْ Yine, bilmedi, اَحَدٌ Herhangi, bir kimse, Elcihete yönü, cihet yönü demek. Elleti ti kasadu Yani gittikleri yönü de hiç kimse bilemedi. Bilgi sahibi olamadı. Ve-khte fevbi Yani gittikleri ve kayboldukları yön de, yön hakkında hiç kimse de bilgi sahibi olamadı. Ancak bir kişi hariç tabii sevgili çocuklar. İllel ammetü. İllel ammeti. Hala hariç. Nasıl bir hala? Eşşeriretü. Kötü hala. Şirretli hala. Her taraf şer olan hala. Elleti öyle hala ki ketemet gizledi. Kerimetehe. Suçunu, cürmünü gizleyen şirretli hala hariç. Hiç kimse onların yöneldiği ve kaybolduğu yeri bilemedi. Ve onların mekanlarını bulundukları yerlerde bilgi sahibi olamadı. Arafa ve alime aşağı yukarı eş anlamlı kelimeleri. Arafa ve alime Evet. Velem tezkürhü velem tezkür ve söylemedi şeyen herhangi bir şey mi fealet yaptığı şeyle de ilgili hiçbir şey söylemeyen çirretli hala cürmünü gizleyip hiçbir şey söylemeyen çirretli hala dışında hiç kimseni yapamadı bilemedi. Hazine üzüldü. El-Melikü kran. Hüznen şediden. Şiddetli bir üzüntü. Bu tabime fonu mutlak hazine hüznen şedide li gıyab evladihis selasati li gıyab kayboluşundan السلاثتي, üç kayboluşundan evladihis selasati çocuğunun kayboluşunu evladihi çocukları el aizzai aziz değerli çocukları eee ve ihtifaihim ve kayboluşları yani evladihi nedir el aizzai izzetli değerli, kıymetli ve ihtifa'ihim ve onların kaybolması ve ademi ve bilinmeme yokluk yani marifeti mekanihim ve yerlerin bilinmemesi yani nedir? hem onların yok olması ve yerlerin bilinmemesini ve zâde ve artı aleyhi onun üzerinde elhüznü ve onun üzüntüsü onun keder arttı. Ve ahive asdikauhu ve arkadaşlar aldı eee min nübelai arkadaşlarından ve velvüzerei ve vezillerden yusallunehu ona moral vermeye başladılar. Yani nebil soylu, şerefli, değerli arkadaşları, dostları ve Vezirleri, bakanlar ona moral vermeye başladı. Ve yercune ve ummaya başladılar. Minhus sabr. Ve sabretmesini umdular. Yani her şeyde bir hayır var. Sabretmeniz gerekiyor. Mutlaka sonu selamettir diyeyim. Ve fakat keyfe yaspirun nasıl sabretsin? Üç çocuk birden gitmiş sevgili çocuklar. Walakin yok oldu. Yani ortadan kayboldu. çocukları merraten vahidatan. bir defada çocukları kayboldular ortadan. Ve zahraat, ve zaharat ve çıktı, göründü aleyhi üzerine el-ehzanu, hüzünler, ve el-efkaru, ve düşünceler. El-muhzinetu, üzüntü veren düşünceler, üzüntü veren fikirler üzerinde görülmeye başlıyor. Yani moral çöküncüsü. Ve fin-nihayeti sonunda vecede, buldu. Ennehu, şüphe yok ki o, la faidete, fayda olmadığını buldu, fayda olmadığını anladı, minel hüzni. Yani üzülmeyle bir yere varılmayacağını, üzülmenin, bir faydası olmadığını anladı. Ve ennel hüzne, şüphe yok ki hüzün, üzüntü, yurca geri çevirmeyecek, lehu ona ebna ehru çocuklarını el azzaa -e eh, deye çocuklarını pesabra sabretti ve temesseke bir sabri ve sabra sarıldı temesseke tutundu is sabral cemii güzel bir şekilde sabretmeye ve şükre ve şükretti lillahi Allah'a şükretti havel imtihana bu imtihandan dolayı Allah'a da şükretti. Ve tereke terk etti umurehu işlerini lillahi Allah'a celle şanuhu, şanı yüce olan cenab Allah'a işlerini terk etti. Yani anladı ki sevgili çocuklar üzülmenin Kederlenmenin, moral çöküntüsünün çocukların kendisine geri getirmeyeceğini anladı. En iyisi dedi, işi Allah'a havale diye. Belki en başta yapılması gereken şey buydu çocuklar, sevgili arkadaşlar. Ama zararın neresine dönersek, yine kardır. Çağını yüce olan Allah'a işlerini terk etti. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'mun nasir dedim. Kulu hada hadese, bütün bunların hepsi oldu. Ve lem tezkur ve zikretmedi, söylemedi. Ya bütün bu olanlara rağmen uhtul meliki, kralın bacısı, kız kardeşi eşşeriretü, eee şirretli, kötü olan bacısı şeyen herhangi bir şey söylemedi. Kullu hâve hâdâfâ, bütün bunlar oldu. Ve lâm tâzkûr Úhtu l şeyen, şeriretü şeyhân anil hîleti. Anil hîleti, hîleden. Yani tuzaktan. Elleti ihtâlet bihâ. Elleti öyle hîle ki ihtâlet bihâ. Kendi kurdu hile ''Alel atfali'' çocuklar için kurduğu hileden hiçbir şeyde bahsetmedi. Nasıl çocuklar? ''El ebriyâi'' beri olan, hiçbir şeyden haberi olmayan, masum çocuklar hakkında kurduğu hileden, tuzaktan da hiçbir şey bahsetmedi. ''Vel cerimeti'' ''Vel cerimeti'' ''Ve cürümden de bahsetmedi, suçtan da bahsetmedi'' اَلَّذ۪ي öyle cürüm ki, اِرْتَكَبَتْهَا İrtikabeti, işlediği cürümden de, çocuklar hakkında işlediği, yaptığı tuzaktan da hiçbir şey bahsetmedi. وَبَعْدَا اَنَّامَ atfalı Şimdi çocuklara dönüyoruz. Çocuklar uyuduktan sonra, Nehmel atfalı çocuklar uyuduktan sonra de enmel atfalı ver sonra çocuklar uyudu uyudu nasıl çocuklar el mesakinu. miskin miskin miskin yani mesakin. sakin tabi burada mesakinu. Evet dehte şecereti ağacın altında Uyudular. ve teket onları terk etti Ahmet halaları el kasiyetul kalbik kalbi sert olan. Şimdi tekrar o sahneye döndük yani ormanda halalarının bıraktığı ağacın altında çocuklar ne yaptı? Uyudu. Lem yensehumu Allahu subhanahu ve taala. sevgili Değiştiriyorum. Lem Yensehumullahu Allah onları unutmadı yüce ve her şeyden beri Subhan olan kâr olan Allah onları unutmadı. Ve gönderdi ileyhim onlara. felefen üç min el hurilerden üçünü gönderdi üç tane hurri gönderdi ne için li Onların korunması için, onları korumak için Uğrilerden üçünü gönderdi Cenab-ı Allah. Ve ilgilenmeleri için, işleriyle ilgilenmeleri için. Çünkü çocuklar, tabi masal bu. Cenab-ı Allah halaları unutsa da, insanlar unutsa da Allah yarattığını ne yapmaz unutmaz El halak men <statsmmm> halakana la Suriye'li bir yaşlı abi vardı. Ne zaman sorsam keyfe halukaye am ya akh? Elhamdülillah derdi. El halakana el halakana Yani orijinal Arapçayla çevirecek olursak Elhamdülillah Allah hamd Men halakana la yensana. Bizi yaratan Bizi unutmaz. Bak, bizi yaratan bizi unutmaz. Şerliler unutsa da, zalimler unutsa da, işkenceliler unutsa da, inançsızlar unutsa da, dünyaya tapanlar unutsa da, çıkar peşinde omurgasını kaybedenler unutsa da, bizi yaratan unutmaz. Evet. Fettürne <gülüyor> havlel Kadur da döndüler havle şecereti ağacın etrafında döndüler elleti o ağaç ki nema uyudu el emirani iki prens ve el ve prenses tahta altında prenses ve iki prensin uyuduğu ağacın etrafında ne yaptı huriler döndü dünme sonra kalet il huriyetul ula sonra birinci huri dedi ki Ma acemle ne güzel, ha öyle, il etfala bu çocuklar ne güzel, ma acemle ne güzel, ma acıbha ne çirkin bu taajib sigası, ma acemle hada manzar, bu manzara ne güzel, ma acıbha hada kavul bu söz ne çirkin. Evet inne şüphe yok ki inde esnasında küll minhum her birisinin yanında vardır necmetun necmeten bir yıldız vardır beyne hacibeyhi iki kaş arasında her birisinde yıldız vardır ve havi alametun ve bu işarettir ale ennehum onların umara'u emirler olduğu, yani prensler olduğuna işarettir. Ve ebnâ-u ve kral çocukları olduğunu işareti i̇bn ibnani ibnâni, ebnâ-un. un oğullar demek çocuklar. Heyye, haydi, bine haydi yapalım. Key nuhdira hazırlayalım. Haydi hazırlayalım. Ke-nuhdira, hayye, bine, ke-nuhdira likulli minhum her birisi için hediye yeten bir hediye hazırlayalım. Her birisi için hediye hazırlayalım diye haydi bakalım diyor. Hazırlayalım diye. Yefrahu sevinsin, sevinir. he onunla. Bade sonra en yastaykızu. بعد en yastaykıza min en nevmi. uyan... Uyandıktan sonra, bak bade en yaslayı kıza, uyandıktan sonra minennemle uykudan. Haydi diyor, her birisi için uykudan, uyandıktan sonra sevineceği birer hediye hazırlayalım onlara. Kâletes <gülüyor> sâniyetü, ikinci huri dedi ki, İnnehum selâfetü etfâlin, İnnehum, onlar selâfetü etfâlin, üç çocuktur. Selâfetü etfâlin, bakın, Tıflun, tıflani atfal, cemi, mecrü gelir, şeyde sayımız müennes geliyor bak. İnnehum selâsetu atfalin ve hediyyetün vâhidetün lâ tekfihim. Ve hediyyetün, hediye, vâhidetün bir hediye, lâ tekfihim. Onlara yetmez. Ve minel ve gerekli olan, vacip olan en tıra hazırlamamız, getirmemiz, lehum, onlara selafe hedeye. 3 hediye getirmemiz lazım. 3 hediye hazırlamamız lazım. 3. Evet. Liyakuna li kulli minhum li kulli olsun diye li kullin minhum her birisi için hediye tun. Her birisinin bir hediyesi olsun diye üç tane hediye hazırlamamız lazım diyor. Vakaletü salisatu. 3. hori dedi ki bakın es-saniatu, değil mi? Peki birincisi neydi? Bakın, el-u'le birinci, el ikinci, el üçüncü. Evet. İnnehum etfalun sigarun. İnnehum şüphe yok ki onlar etfalun. Çocuklardır, sigarın küçük çocuklardır. Ve la yasihu ve la yasihu, en yutreku ve doğru olmaz. En yutreku, terk edilmeleri, yalnız bırakılmaları, vahdehum, tek başlarına fil -gabeti, ormanda tek başlarına terk edilmeler de doğru değildir. fehum onlar bir hacetin ihtiyaçları vardır onların. ilemen o kimseye, yahrusuhum onları koruyacak kimseye ihtiyaçları vardır. قالت الحوريت الûle birinci huriye dedi ki seuhdi ileyhim ben onlara diyor hediye edeceğim gazaleten bir geyik Tehrüsühüm, onları koruyan. Vehum Niyemun onlar uykudayken koruyacak, onları koruyacak olan bir geyik bırakacağım, hediye edeceğim. Leylen, gece onlar uyurken, leylen, gece neharan gündüz. Ve tehdümuhum neharan, ve gündüz de onlara hizmet edecek. Yani gece onları koruyacak, onlar uykudayken koruyacak. Gündüz de onlara hizmet edecek bir geyik hediye edeceğim diyor. Ve ihtem mu bir umurihim ve işleri ni yerine getirecek, işlerini önemseyecek. İhtemme ve mu önemsemek. Evet, mühim. Yani işlerini yerine getirecek olan. Ve kalat esyaniyeti ikinci geyik pardon, ikinci huriye dedi ki huri. Se uhdi ben onlara hediye vereceğim hediye edeceğim ki sen bir torba teminen kıymetli bir torba minen nukudi'' para dolu para da para yönden kıymetli bir cüzdan bir kese vereceğim eskiden biliyorsunuz paralar altın ya da gümüştür sevgili çocuklar sevgili arkadaşlar ve o gümüş ya da altın liralar keselerde konurdu. Şimdiki gibi plastik cüzdanlar ya da deri cüzdanlar yoktu çünkü kredi kartları yoktu o dönemde. Yumkinuhum mümkün o ta, e, imkan sağlayacak onlar için imkan sağlayacak ey yunfihu infak etme harcama minhu ondan tulal hayati hayatları boyunca harcamaları mümkün olacak bir kese. Vereceğim diyor. اَيَّ مِقْدَارِنْ ne? Hangi miktarda harcamak isterlerse hayat boyunca, hayat boyunca ne harcamak isterlerse onlara yetecek, onlara imkan tanıyacak bir kese vereceğim. وَلَا تَفْرَغُوا ve وَلَا تَفْرَغُوا Ve paralar da boşalmayacak. Yani eksilmeyecek. Ne kadar harcama yaparlarsa yapsınlar nedir? Boşalmayacak. Ondan diyor paralar boşalmayacak. Vel tefrağu fe iza faragte fensa ve ila ke farğab diyor. para boşluk. 3. uhur ile bugünkü dersimizi okumamızı bitirelim sevgili arkadaşlarım. Çünkü Allah izin verirse her gün size eee Okumayı devam ettireceğiz. Siz de takip ederseniz, beğenilerinizi sunarsanız, kanalımıza abone olursanız, tenkit ve teşekkürlerinizi sunarsanız o bizim için moral ve yol gösterici olacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Duyanlar duymayanlara da duyursun. Ve kalet dedi. Esselifetü üçüncüsü. Yani üçüncü huri. Hani Allah o çocuklara üç tane huri göndermişti ya. uhdi hediye edeceğim. İlel fetâti sagîrati. Küçük kız çocuğuna hediye edeceğim. Khâ bir yüzük. teminen değerli. Yahfadu'ha onu korusun, koruyacak. Ve yahfadu ve koruyacak yine. Ekhvayhe minel khatari. İki kardeşini tehlikeden yani iki kardeşin ve kendisini tehlikeden koruyacak değerli bir yüzük hediye edeceğim diyor. Katemen, feminen, feminen, kıymetli. Yapfazu he onu koruyacak ve yapfazu yine koruyacak akhawaye iki erkek kardeşini minel <gülüyor> khatari tehlikeden. Velen ve yemessehum ve onlara dokunmayacak. Şuun kötülük. Mademe olduğu sürece bu yüzük olduğu sürece bir isba'ihe isbi' parmak parmağında olduğu sürece de ona ve diğerlerine herhangi bir kötülük dokunmayacak. Demek ki 3. Huride kız çocuğuna diyor öyle bir hediye vereceğim ki kendisini ve kardeşlerini ömrü boyunca parmağında tuttuğu sürece tehlikelerden koruyacak ve hiç kimse onlara ne yapmayacak zarar veremeyecek. Bu ve ba'de hazihi'l müşavareti bu istişareden bu beyin fırtınasından sonra ve'l muhadefeti ve konuşmadan sonra vehebet gitti el huriyat huriler 3 huri ile beytehne evlerine gittiler li tuhdira getirmek için kullu minhunne hediyataha her birisi hediyesini getirmek üzere nedir evlerine gittiler wa hinama istayqaza uyandığında el etfaalu çocuklar uyandığında min nevmihim uykularından uyandığında vecedu gördüler buldular bi bihim yanlarında gazalaten bir gey hadi eten sakin vadiate e, sevimli yani duruyor orada cemilete sureti e, görünüşü güzel görünüşü ne der güzel şimdi sevgili çocuklar bugünkü okumalarımızı bugünkü okumamızı Burada sonlandırıyoruz. فَحَكَتْ لَهُمُ الْغَزَالَةُ مَا حَدَسَةً De, Yarın ki videomuzda buluşmak üzere hepinize cingillik, sağlık tavsiyemle noktalıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum sevgili dinleyenlerim.